2019 Antalya e, Kumuzlu'da tekrar e, İsmail Karakuş, Sakibe Karakuş eşi. Burada 5 dekar domates arasında rekor gelişim ürünümüzü bu sene kullandık. Evet, kullandık. Burada toprağımız neydi? Ne oldu? Neler değiştirdik? Bir Top kısaca özetleyelim. Çok dengesizdi. Tavsiye üzerine biz rekor gelişim ürününü kullandık. Mühit olarak bir mühit söyler misin? Bura olarak burası temennietin bağçıklığı 50. yüzyıl olarak geçiyor. 50. yüzyıl olarak evet, geçiyor. geçiyor. Bu sene Kızılkaya diktik. Kızılkaya çeşidi. Evet, şöyle Kızılkaya bir çeşidi. domates. Kızılkaya. Gösterelim. Verim 2-3 e, oluyordu bu Kızılkaya'da. Biz hı hı. bu rekor gelişimini kullandıktan sonra verim geçtikçe arttı. Yani Dikim an, tarihi nedir bunun? 4 Eylül. Yani 4. 4 erken olmasına rağmen yani. 4 erken, Eylül de dikildi. Evet, erken dikildi. olmasına rağmen şöyle göstereyim. Şöyle bana. göster oradan da. Bunlar e, bir 4 e, çuvaldı yani. Hı hı. Ürünümüzde artış yükseldi. Şöyle gelirseniz, burada toprak yapısı nasıldı? Toprak yapısı çok şeydi yani, suyu fazla şeydi, bu su, sudan et çamurdu. Hı hı. Mesela suyu 3 günde sulaysam 5 güne çevirdim, oradan bir avantajımız oldu. Yani bir oldu. yarı yarıya suyun yarı yarıya zaman yarıya. olarak evet. arttı. Sulama süresi, mesela suyu verdiğinizde ne kadar veriyorsunuz? Mesela e, evveli yarım saatlik verdim, var ya şimdi 15 dakikada dağılıyor, alıyor, çabuk alıyor. Yani, yani oradan da tasarruf var, hem sürüyoruz tasarım, da hem de şey. Hem oradan tasarruf var, yani Peki, her konuda tasarruf var. Ben memnunum yani, çok memnunum. Yani şu anda her çiftli arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Peki yani. verim anlamında ne söyleyebilirsiniz? Ya verim anlamında zaten renkte herhangi bir yerin bir renk daha fazlalaştı. Evelim Şöyle bu kadar bir gösterelim bir olması şuradan. Evet bu da renk almıyordu. Şey anlamında evet. şu renk konusunu. Standartlık da zaten var, Standart, belli bir şey gelmiş. Kalite yaptı. Birçok yerde aynı şekilde. Şöyle evet. gösterelim. Buradan da şöyle. E, verim anlamında tabi burada toprağın düzelmesi e, hem bitkinin gelişimini hem gübre almayı arttırdı. Arttırdı, çok arttırdı. E, kalitemiz arttı. Evet. Kızarma sorunumuz yok. Evet, e, yok. Tepe sürgünler hala devam ediyor. Devam ediyor. Üstlerden yani, de tutumlar var. Evet tutumlar var. Yani çiçekte sıkıntı olmadı, çiçekte hiç sıkıntı olmadı, sıkıntı olmadı. Şöyle gidelim biraz daha ileri doğru. Oradan da gösterelim. Evet. Bir iki tane. Yani her noktada aynı olduğunu görelim. Evet. Peki e, mesela satıyorsunuz, tüccarınıza veriyorsunuz. Evet. Şey konusunda onların memnuniyeti nedir? Şu anda çok kalite anlamında. Yani, kalite anlamında çok memnunlar. Zaten. Genelde bir sene geldi, baktılar da, Türkçallar da geldi, baktı. Almanya'dan kişiler geldi, baktı Türkçallar. Yani ağla anlaşma anlaşma şeyine geldiler, baktılar, gittiler. Yani... Şöyle buyurun, siz de sakin Hanım. sizi de alalım ekran'a. Bir de az önce bir mani okuyordun. Evet. Bir manimiz domazi, var diyordun. Domazi, bu domatese mani yazmışsın. Domatesimizin bir manisi var. E onu da okuyalım istersen. Şimdi şöyle. Eren'in böğrün olur gaya. Evet. Avrupalılar gider yaya. Komisyoncu Haydi Dernek Başkanı Ahmet Kaya. Domazın baş başpermanı da Kızılkaya. Kızılkaya. Teşekkür ediyoruz. Allah ediyorum. derman versin. Mani için. Evet. Biz de rekor gelişim için de bir mani beklerdik aslında ama. Ya, onu da, da biz mi yazalım yani? Evet. Bunu siz yazdınız. Gerçi sizin memnuniyetleriniz <gülüyor> e insanlar <gülüyor> izliyorlar. Evet. Teşekkür ederiz. Sakin görüyorlar. Hanım siz de bir iki cümle söyleyin. Ne gördünüz bu sene? Verim anlamında, kalite anlamında siz de bu işin içindesiniz. Var mı bir şeyiniz? Yorumunuz? Evet, çok evet. Şöyle gelin. Ekranda sizi görsün. Geçen seneye oranlı bu sene daha ikiye katladı demek daha iyi olur. Evet. Şimdi burada sürekli işin içinde olduğunuz için geçen seneyle bu seneyi kıyasladığınızda verimi katladık diyorsunuz. Evet. Su olayı. Sulama olayını zaten e, Sulama söyledim. Sulama olayını çok iyi bilirdik. Orada da konusunda. süreyi arttırdık. Aynen, evet, aynen. Peki şunu soracağım, domatesi yediğinizde bir lezzet farkı görüyor musunuz kendiniz? Tabii ki. Yemeği siz pişiriyorsunuz Tabii illaki. Ki. Evet, içi dolgun, kırmızı. Dolgun. Yani albenisi e, şey Dışındaki anlamında. Dışındaki renk, içinde de aynısı. Hani... Dışındaki renk, aynı. içinde de aynı. aynı. Evet. E, var mı eklemek istediğiniz, tavsiye eder misiniz evet, tavsiye rekor edilen, gelişimi? Kesinlikle, tavsiye kesinlikle ediyoruz. tavsiye ederiz yani. Yani biz memnunuz çiftçi çevremizde de olacağına. çevremizde de zaten e, kullanan insanlarla da evet. diyaloglarımız evet. var evet. onların da aynı evet. memniyetleri var evet. biz memnunuz arkadaşlara tavsiye ederiz yani biz teşekkür ederiz biz ee, inşallah bol bereketli olsun Allah daha çok kazançlarınızı arttırsın şöyle